Eindhoven'da haftanın her günü neredeyse bir yerlerde, bir köşede pazar bulmak mümkün. Ama bunlardan en bilineni ve bizim şu ana kadar rastladığımız en büyüğü Von Selza Markt diye bilinen Türk mahallesinin sonundaki bir meydanda kurulan bir pazar aslında. Biz de bugün buraya alışveriş yapmaya geldik. Bir yandan da fiyatları aslında ilk defa bu kadar detaylı inceleyeceğiz. Pazar kültürü Türkiye'de olduğu gibi bu ülkede de Hollanda'da da baya bir yaygın. Gelin bakalım burada fiyatlar nasılmış. Evet. Ee, kabakların iki tanesi bir buçuk euro, patlıcanın da iki tanesini buçuk euro. Naneler bir buçuk euro tane? Tanesi bir buçuk evet. evet. Dört tanesi de üç yani tanesi size dört euroymuş. Hani, en güzel taraflarından biri kartla ödeyebiliyorsunuz. Evet. Yani her bütün tezgahlar kart kabul ediyor. Hollanda da çok yaygın kart. Bu baya bence güzel bir şey. Domatesin kilosu da 3 eurodan başlıyor aslında. Buradaki domatesler güzel gözüküyor. Aynı böyle e, salkım domatesini deniyordu Evet. Sal Aynı salkım domatesleri başka hafta da gördük. Üç buçuk euroydı. Tabi hani çeşidine göre burada da fiyatlar artıyor. E, bu salkım domatesten bir buçuk kilo alacağız. Ah, okay, show. Thank you. Thank you you too. Bye <gülüyor> bye. E, soğanın kilosu 2 euro'ydu. 3 e, kilo patates de 3,5 euro'ydu. E, aynen 5,5 euro gibi bir şey Şöyle ödedik. Şöyle göstereyim. Aynen. Biraz kirli patates ama bulduğumuz en ucuz patates bu. Aynen. Şurada küçük patatesler var. Onların kilosu 2,75. 2 evet. kilo alınca 5 euro. Evet. Şöyle... Bunlar tatlı patatesler. Bunların kilosu 3 euroymuş. Evet. Şunların kilosu 2.75 bu küçüklerin. Evet. 2 kilo alırsanız 5 euro. Evet. Ve Izım aldık. Çok benzer değil mi? Kilosu bu kadar, 2 kilosu daha ucuz. <gülüyor> hep böyle. Şimdi bir mantar tezgahı gördük. E, çeşitli mantarlar var. Kilosu gördüğümüz kadarıyla 4 euro'dan başlıyor ama çeşitlendikçe artarak e, yükseliyor, gidiyor. Karpuzun tanesi 4 euro, ee, kavunların iki tanesi 2 tanesi 2,5 euro, tanesi 1,5 euro bunların. Onlar da sarılar da aynı şekilde. Hani bu mevsimde nasıldır tabii ayrı konu ama e, genelde kilo değil e, taneyle satılıyor. Bu da böyle hani Türkiye ile karşılaştırmayı biraz zor kalıyor açıkçası. Ama kesinlikle çok pahalı değil diye düşünüyorum. Çünkü bir tane şu ufak kavun 1,5 euro yani. Evet denenebilir. Bir tane alırsanız 2,5 euro aynı. Burçak şimdi şu iki tane avokadoyu aldı. Ee, şurada kilosu 1 euro. Evet iki tane avokadoyu 15 sente alan <gülüyor> ev ekonomisi böyle dönüyor. Aynen. Genelde pazarda bir ürünün çok ucuz versiyonunu da buluyorsunuz. Ama şöyle fark ettik ki genelde taze değiller. Taze olmayanları bayağı ucuza satıyorlar. Yani böyle artık bugün pişirecekseniz mesela gelin bu karnabaharları alın. Çünkü evet. üstleri sararmış mesela. Ama çok da ucuz. Evet yani tanesi 1 euro mesela. Bir şey ne kadar? Salata. 2 tanesi 1 euro. Mesela muhtemelen bunlar da kötü. Bunlar da çok kötü. yumuşak. Çünkü bu kadar ucuz değil normalde salatalı. Bu stand biraz elindekileri çıkarmaya gelmiş evet. gibi. Ben nasıl kullanıldığını gerçekten çok merak ediyorum. Belki bir gün alıp deneriz. Burada bir şey var bir de böyle. Da da mantarlar var ama diğer tezgahtan daha pahalı gibi sanki. Değil mi? bilmiyorum ama çok fazla çeşit mantar var mesela şunları ilk defa gördüm Hı. aynen mesela e, 250 gramı 2,5 euro yani kilosu 10, 10 euro bunların şu kuşkonmazlardan almaya karar verdik e, Yani tam nasıl yeriz bilmiyoruz çok yediğimiz bir şey değil ama 3 tanesi 5 euro tanesi de 2 euro bunların yani çok az muhtemelen 100 gram bile değil bu bir alacağız bakalım 5 tane limon da 1 euro Limon bir ara Türkiye'de çok pahalıydı <gülüyor> Şu an bilmiyorum Bu arada yağmur var. başladı Karkuzun tanesi 3 euro Evet ee, şu iki kadar tanesi, bir şey 2 <gülüyor> tanesi 5 euro Muzlar genelde Hollanda'daki en ucuz meyveler oluyor 1.80 mesela ee, Bu çileklerin de 400 gramı 3 euro Eğer 2 tane alırsanız 800 gram 5 euro oluyor This 240 and this is like 740. Ja vodka. milk vodka Şimdi bunların tanesi 3 euro. Bunların da tanesi 3 euro. Bu ikisini adam kombine yaparsanız 5 euro dedi. Biz de aldık. Evet, yani çünkü almaktan vazgeçecek gibiydik. O da onu anladı. Hemen dedi ki bir tane bundan bir tane bundan alırsan ikisini gene 5'e veririm dedi. Pazarcı her yerde pazar. Pazarcı. <gülüyor> Şurada şöyle bir yumurtacı. Peynirci görmedik ama daha. Şöyle kocaman devasa karpuzlar da var. Tanesi 7,5 Bayağı da güzel kestikleri gözüküyor. Şura biraz çürümüş sadece. Burada salatalıklar biraz böyle büyük satılıyor. Bizim bildiğimiz gibi değil. Tane ile yani bulabildiğimiz en sertini aldık. 1 euro bunun tanesi. Evet. Biraz kötüydü pazardaki salatalıklar. Normalde böyle kötü olmuyor ama böyle alıp bir, ta bir tanesini 3-4 günde falan yiyeyim. Aynen. aynen. Şimdi kırmızı biber almamız lazım ama tanesi 1.75. Ee, bu biberi ben çok seviyorum. Türkiye'de de genelde hep pahalı oluyor bu sivri kırmızı biber. İki tanesine 3 euro. Şurada kiloyla satıyorlardı. Onun da şimdi fiyatına bakalım. <gülüyor> belki alırız. Belki markette daha ucuz diye almaya da gideriz. Bu arada yeşil biberler de çok pahalı burada. Yani biberler genel olarak ucuz değil bence. Hani böyle ona dikkat etme. Evet aynen. aynen. Şuradan ejder meyvesi alalım mı bir tane? <gülüyor> alalım. 3,5 kilo diyor. Sence alalım mı? Alalım. Alalım mı? Evet. Tamam. Biraz önce gördük bunu. <gülüyor> ne bu? diye sorduk. Adam da bize dedi ki Dragon Fruit. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa dedik, bu muymuş? <gülüyor> Bunu böyle ortadan kesip yiyormuşsunuz kaşıklık Aynen biz tabii hiç hayatımızda ilk defa gördüğümüz için. <gülüyor> Bir alıyorum. tane alalım evet. Tamam. Bu stanta da kırmızı biberin yarım kilosu 3.45 euroymuş. Yani burada da pahalı. Biz yine markete gideceğiz gibi duruyor kırmızı biber için. <gülüyor> Hollanda'da pazarda yemek kültürü çok yaygın. Genelde işte balıkçılar oluyor, tavukçular oluyor ya da işte çerezciler oluyor, e, tatlıcılar oluyor. Burada churros denilen bir şey var. E, onu böyle yapan e, standlar oluyor. İnsanlar pazarda yemek yemeyi seviyor burada. Bizde o farklı mesela. Evet. Genelde de böyle standlar oluyor. Şimdi standları gezelim. E, eğer başka bir şey bulamazsak kızarmış balık alıp yiyelim. Çünkü okay. güzel oluyor. Evet. Böyle tavukçı da var ama kimse tavuğa rağbet göstermemiş maalesef. Tamam, bunu yapalım. Az önceki stand mesela sadece bisiklet malzemeleri satan bir standtı. Hani yemekten ziyade bu tarz böyle bazı özel malzemeleri satan standlar da oluyor. Mesela burada ilginç olan kumaş kumaş satılıyor e, çok yaygın metre metre top top kumaş satılıyor bazı pazarlarda Tabii ki kıyafet satılan yerlerde var e, ama bize ilginç geliyor mesela, mesela kumaş gördüğümüzde hani metresi 1 euro 2 euro diyoruz ki hala hani kim alıp bunları e, elbise dikiyor kendine e, Evet bize evet. bu biraz ilginç geliyor söylemek istedik o yüzden mesela merkezdeki pazarda salı günleri belki 10-15 stand sadece kumaş oluyor evet. hani çok garip 15 stand kumaş hani... evet. Hakikaten kim alıyor? Aynen ve renkleri de gerçekten çok demode. <gülüyor> Birbirinden demode hepsi. Metresi 1 euro, 2 euro, 3 euro farklılaşıyor. Evet. Ama ilginç bizce. <gülüyor> çok iyi bir mezeciye denk geldik şimdi. O mezelerin hepsinin kilosu 22,5 Euro. Ama tabii ufak ufak kaplarda alıyorsunuz. Yani 5-6 çeşit alıp çıkıyorsunuz aslında. Evet bu tavukçuda tam tavuk 9 Euro. Ee, yarım tavuk 4.75. Ama baya güzel kokuyor. Evet. Bu da bizim çerezcimiz. Burada güzel çekilmiş e, taze çerezler satıyorlar. Evet. Neler varmış? 250 gramı 4.95. Biz hiç peynir fiyatlarını bilmiyoruz e, çünkü çok fazla Hollanda peynirlerini denemeye. E, Cesaret edemedik şimdiye evet, kadar. Biraz vizyonsuzuz kapalıyız bu konuya. Evet. Çünkü lezzetlerini çok beğenmedik tattığımızda ama mutlaka bir şeyler de kaçırıyoruzdur. Evet, mutlaka. Ama tabii ki her pazarda olduğu gibi bu pazarda da büyük bir peynir tezgahı var. Evet. Size şimdi kocaman tekerleri gösterelim. Şöyle. 500 gramı 6.95 peynir Bunun 5 euro. Bu 4 euro. Şunlar da 5,5 euro. Şimdi bize ondan verecek. Oradan almayın dedi çünkü soğuk dedi sıcak vereceğim size dedi. Sosla birlikte bu 4, o 5,5, 9,5 buçuk, buçuk. sos 50 sent. eee Euro verdik. Evet burada bir de böyle bir şey var. Eldiven kullanma kültürü çok yok <gülüyor> bir maalesef. Bir de sıcak elleri yandı. Hmm. Koku su kadar güzel mi? Ya sıcacık ya. O çok iyi. Evet. Bak sana da vereyim. Bir de insan canı çekiyor ya böyle kokuyu. Ama balık biraz değişikmiş eti. Yumuşak böyle güzel ama değişime geldi. Çok güzel. Değil mi? Hı -hı. Diğerinden de tadalım. Okay. Okay. Bunlar daha çıtır oluyor genelde. Çok güzel. Nasıl? Çok iyi. Neyse bize afiyet olsun. Eve gidince tek tek ne aldığımızı Hepsine kaç para ödediğimizi bir tekrar göstereceğim. Evde görüşürüz artık. Bu da benim favorilerimden çıroz. Eve gideceğimizi söylemiştik ama yolda giderken çırozçuya rastlayınca benim favorim olduğu için e, almadan edemedik. Bu aslında lokma gibi bir şey. Hamuru yağda kızartıyorlar. Sadece e, lokmayı biz şerbetliyoruz. Bunlar böyle üzerine e, çikolata ya da pudra falan ekiyorlar. Ben çok lezzetli buluyorum, çok da severek biliyorum. 6 euro bu. Nutella ile birlikte. Sayar manama hoş geldiniz. Şimdi geldik, evde kısa bir özetleyelim dedik. Şimdi bir buçuk kilo domatesimiz var, bu dört buçuk euro. Biraz çeri aldık yanında, bu elimize ne geliyorsa o kadar aldık. Yani az bir porsiyon aslında, buna bir buçuk euro verdik. Salatalık bir euro, tanesi bir euro bunun. Üç kilo patates, üç buçuk euro. Beş tane limon, bir euro. E, kuşkonmazımız var burada, e, ufak bir porsiyon, e, gramını bilmiyoruz ama bu iki euro. Bir demet nanemiz var 1,5 euro, iki tane patlıcan 1,5 euro, e, dört tane kabak 3 euro, e, şurada 1 kilo bir soğanımız var 2 euro, meyvelerde de bir tane karpuz aldık, e, bu aşağı yukarı bence 1 bir kilodan biraz fazladır herhalde, e, bir de 400 gram çilek aldık, bu ikisi 5 euro, muz 1 bir kilodan biraz fazla, kilosu 1.80'di bunun, e, 2.40 verdik biz buna. Bu avokadolar çok ucuz. iki tanesini 15 cent'e aldık. Bir de dragon fruit aldık. ejder meyvesi dediğimiz meyveden aldık denemek için. Buna da 3,5 euro verdik. Totalde e, buradaki tüm meyve ve sebzelere 32,5 euro gibi e, bir para ödedik. E, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce pahalı mı, ucuz mu? E, yani bizim fikrimiz e, burada yaşayan bir insan için... Bu tarz şeylere ulaşmak kolay ve ucuz. Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.